Diyelim ki sokakta bir nefes nefese koşarak size geliyor ve diyor ki, 2943 2943 9'a bölünebilir mi? Çabuk, bu bir ölüm kalım meselesi. Siz de, ben bunu kolayca bulurum, rakamları toplarım ve toplamın 9'un katı olup olmadığına ya da 9'a bölünüp bölünmediğine bakarım dersiniz. Siz öyle dediyseniz hemen öyle yapalım. 2 artı 9, artı 4, artı 3. 2 artı 9, 11. 11 artı 4, 15. Ve 15 artı 3 eşittir 18. Ve 18, 9'a bölünür. O zaman bu sayı da 9'a bölünür. Ve eğer 18'in 9'a bölündüğünden emin değilseniz, aynı kuralı tekrar uygulayın. 1 artı 8 eşittir 9. Ve 9 tabii ki 9'a bölünebilir ve böylece emin olduk. Artık o kişiye bu bilgiyi verebilirsiniz ve hayatını kurtarabilirsiniz. Ne kadar kullanışlı bir yöntem değil mi? Ama bu yöntem neden işe yaradı? Bu kural tüm sayılar için geçerli mi yoksa sadece 9 için mi? 8, 7, 11 veya 17 için geçerli olduğunu sanmıyorum. Peki neden 9 için geçerli? Aslında 3 için de geçerli ama bunu başka bir videoya bırakalım. Nedeni anlamak için 2943'ü basamaklarını ayırarak yazmalıyız. 2943'ün binler basamağındaki 2'yi 2 çarpı 1000 olarak yazabiliriz. Yüzler basamağındaki 9'u da 9 çarpı 100 olarak yazalım. 4 onlar basamağında onu da 4 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Ve birler basamağındaki 3'ü de 3 çarpı 1 veya sadece 3 olarak yazabiliriz. Burada 2944 ve 3 var. Yani 2943. Buradaki 1000'i 100'ü 10'u 9'a bölünebilecek bir sayı artı 1 olarak yazalım. Örneğin 1000'i 1 artı 999 olarak yazabilirim. Ve 100 eşittir 1 artı 99 ve 10 da 1 artı 9. 2 çarpı 1000 2 çarpı 1 artı 999'la aynı şey değil mi? 9 çarpı 100'de 9 çarpı 1 artı 99'la aynı. Ve 4 çarpı 10da 4 çarpı 1 artı 9'la aynı şey. Bir de burada artı 3 var. Şimdi dağılma özelliğini uygulayalım. 2 çarpı 1. Yani 2 artı 2 çarpı 999. Buradaki de 9 çarpı 1, bakın burada 2 parantez içindeki terimlere dağıttım. Ve burada da aynı şeyi yapıyorum. 9'u dağıtıyorum. 9 çarpı 1 artı 9 çarpı 99. Buradaki artı işaretini unutmuşum, çok güzel. Şimdi 4'ü dağıtalım. 4 çarpı 1, yani 4 ve artı 4 çarpı 9. Son olarak da burada bu artı 3 var. Şimdi bunu biraz farklı şekilde tekrar yazalım. 9'da çarpım halinde olan tüm terimleri bir araya getireceğiz. Turuncuyla yazayım. Şimdi bu terimi şu terimi ve şuradaki terim de alıyorum. Yani 2 çarpı 999 artı 9 çarpı 99 artı, 4 çarpı 9 ve geriye artı 2, artı 9, artı 4 ve artı 3 kaldı. Bu da rakamlarımızın toplamı, en başta yaptığımız gibi. Evet, sanırım az çok ne demeye çalıştığım ortaya çıktı. Bu turuncu ile yazdığım kısım 9'a bölünüyor mu? Tabii ki bölünüyor. 99'la ya da 999'la ya da 9'la çarpılan her şey 9'a bölünür. Çünkü bu sayılar 9'a bölünüyor zaten. Bu 9'a bölünür, bu da 9'a bölünür. Çünkü 9'un katları ile 9'un katları ile çarpım halindeler. Yani buradakilerin tümü 9'a bölünebilir. 2943'ün 9'a bölünebilmesi için buradaki toplamın da 9'a bölünebiliyor olması gerek. Buranın 9'a bölünebildiğini zaten biliyoruz. Burası da 9'a bölünebilir.